Evet, bu videomuzda hop, kullanıcı ve firma tanımlama işlemini göstereceğim. Hop, giriş ekranıma geliyorum. Size verilen operatör kodu ve müşteri kodunuz, şifreniz ile giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra ilk önce firmalar. Firma ekle butonuna basıyorum. Ve Firmamı eklemek için firmamın adını yazıyorum. Örnek medikal. f kaydet. Kaydı onaylıyor musunuz? Evet. Şimdi bir kullanıcı açıp F3 ile geri çıkıyorum. Bir kullanıcı açmak için kullanıcılara giriyorum. Kullanıcılar ekle. Adı burası zorunlu bir alan Furkan. Kullanıcı kodunu, burasını da ben Furkan'ı yapıyorum. Furkan 1.2.3, Furkan bir iki üç, Unutmamak için soyadı, bakın burası zorunlu bir alan. Şöyle göstereyim. Kaydet dediğiniz zaman kullanıcı soyadı boş olamaz. Hemen bunu burayı da dolduruyorum. Dikkat etmemiz gereken nokta, için firmamızı açıyoruz ve buradan firma yetkilerinin tamamını vermemiz gerekiyor. Bütün firma yetkilerini veriyoruz. Kaydet. Kullanıcı kaydetmeyi onaylıyor musunuz? Evet. Kullanıcı başarıyla kaydedildi. Yapacağımız işlem bu kadar.